Bu sevgilim Olmadım ne kadar geldi annem üzülmedi, kaç gündüm gibi, ama bu hayatta kimdedi kızım? beni böyle gördüğünü? Ne gösterirse mesajını İzledim her yalnız kaldım eserim Bitmedi ve bitmez bu gidelim Güvensizlik içine bakmış bir çok insan tanıdım Sahte aşk her tarafta maddelere patladım Dönüş olmayan bir yolda gitmelere korumadım Dizem doğdu bu raklara sensizliğe Son sözüme gelmek istiyorum Sen de ayrı ki çalan bu videeyi eşlik etmek istedim